Bugün 25 Ekim 2021 Pazartesi ay günündeyiz İkizler burcunda ilerleyen ay güne değişken ve sosyal enerjiler veriyor sabah saatlerinde ay kova burcundaki Jüpiter'le üçgen açı yapacak güne daha iyimser ve rahat enerjilerle başlayabiliriz bakış açımızı geniş tutmak önümüze yeni fırsatlar sunabilir öğleden sonra 17 onda İkizler burcundaki ay terazi burcundaki Mars'a üçgen açı yapacak ve boşluğa girecek Özgüvenimiz ve cesaretimiz yükselirken özel ve sosyal ilişkilerde girişken davranabiliriz. Bugün sabah ve öğle saatleri iş ve özel ilişkiler, kişisel girişimlerde hızlı ilerleme ve başarı olanakları verebilir. Akşam saatlerinde ay boşlukta ilerleyeceği için akışta kalmak, dinlenmek ve keyif aldığımız konulara zaman ayırmak için daha doğru olabilir. Enerjimizi doğru yönlendirebilir, konsantre olup verimli sonuçlar alabiliriz. Ay gece 23:59'da Yengeç Burcuna geçecek. Değişen enerji dinamikleri önümüzdeki iki gün özel yaşamımız, güvenlik ve ailevi konularda hassasiyetimizi artırabilir. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.